Merhaba sevgili kova burçları Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kovalar oldukça zor süreçlerden geçiyorsunuz. Satürn'ün burcunuza girişinden itibaren oldukça zorlandınız ve 2022 senesinde özellikle Nisan ve Mayıs aylarında tutulmaların akrep ve boğa haksına meydana gelmesiyle beraber hayatınızda kritik süreçlerden geçiyorsunuz. Mayıs ayı da oldukça önemli çünkü tutulmalar döngüsü devam ediyor olacak Mayıs ayı itibariyle.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 hemen 1 mayıs tarihinde venüs jüpiter kavuşuyor ee, balık burcunun 27 derecesinde ve aynı zamanda venüs plüto arasında çok güzel bir açı oluşacak ee, balık burcunun yine aynı derecelerinde bu da özellikle e, venüsün bu geçişi jüpiterin bu geçişi neptün etkileşimi kaynaklarınızı artırma noktasında size ciddi fırsatlar sunuyor sevgili kova burçları yani e, gelirleriniz artabilir çok istediğiniz şeyleri satın alabilirsiniz kendinize verdiğiniz değer artabilir. Bununla alakalı bir öz değer yükselmesi söz konusu olabilir. Aynı zamanda geçmişteki kayıplarınızı da artık telafi edeceğiniz bir enerjinin aktifi olacağını görüyoruz. Burada tabii ki aşırı duygusal harcamalardan da kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu iyicil halle beraber biraz umarsızca harcamalar da yapılabilir ama genel itibariyle ek bir gelir elde etmek, yeni bir işe girmek, gelirlerinizi ve kaynaklarınızı artırmak istiyorsanız gerçekten Nisan ve Mayıs ayları bu açıdan biçilmiş kaftan. Evet 2 Mayıs tarihinde Venüs Koç burcu geçişine başlayacak. Venüs'ün Koç burcu geçişiyle beraber yakın çevre ilişkilerinizin biraz daha hareketleneceği, haberleşme trafiğinizin artacağı bir süreç aktive olmaya başlayacak. Sevgili Kovalar, 4 Mayıs önemli bir gün çünkü Jüpiter-Plüto arasında ve Mars-Uranüs arasında çok keyifli açılar var. Ee, Jüpiter yine 28 derece balık burcunda, Plüto 28 derece olak burcunda, Mars'ta 14 derece balık ve Uranüs 14 derece boğa burcunda. Burada yatırım yapmak, kaynaklarınızı artırmak, geçmişinizi şifalandırmak, özellikle yaşadığınız yerle alakalı sorunlar varsa bu alanlarda destekler görmek adına... Kendinizi daha iyi hissetmek, daha e, güvende ve konforda hissetmek adına çok güzel hamleler yapabilirsiniz. Yani bu hamleleri yapmanız adına aslında bir takım destekler sunulacak size. E, mutlaka değerlendirmelisiniz. Özellikle dereceleri de veriyorum ki tabii ki e, her harita sahibi benzer oranda etkilenmeyecek. 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşuyor. E, 14 derece Boğa Burcu'nda sizin 4. evinizde. Burada ani bir değişim söz konusu olabilir. Özellikle ebeveynlerle alakalı, aile büyükleriyle alakalı, yaşadığınız yerle alakalı, varsa yatırımlarınızla alakalı, köklerinizle alakalı, atalarınızla alakalı, kök inançlarınızla alakalı. Aniden bir değişim, bir özgürleşme, bir güncelleme söz konusu olabilir sevgili kovalar. E, taşınma gündemi olan kova burçları varsa e, yine bu gündem taşınmayı tetikleyebilir. Özellikle babayla alakalı gündemler ani bir şekilde e, karşınıza çıkabilir gözüküyor. E, bunları da değerlendirmek gerekecek. 10 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. E, Merkür 4 derece İkizler Burcu'nda retro harekete başlayacak. E, Merkür'ün bu retrosu ile beraber tabii özellikle İkizler Burcu'nda bu retro hareketine başladığı için e, iletişim konularında biraz daha dikkatli olmamız gereken bir süreç. İkizler Burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor. Burada özellikle çocuklarınızla iletişim kurarken daha dikkatli olabilirsiniz. Risk alma noktasında daha temkinli olabilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir maceraya kalkışırken belki de biraz daha temkinli olabilir. Burada aynı zamanda eski aşkların tekrar kapıyı çalması, geçmişteki projelerin tekrar kapıyı çalması gibi ihtimaller de karşımıza çıkmakta. 11 Mayıs'ta Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Ee, Jüpiter'in Koç burcu geçişine dair ayrıca bir video paylaşacağım sizlerle. Tabii ki bu e, son geçişi değil aslında. E, tekrar e, Koç burcu geçişiyle beraber e, tıpkı geçen sene olduğu gibi birkaç derece ilerledikten sonra retro hareketiyle Balık burcuna dönecek ama asıl geçişi e, yıl sonunda meydana gelecek. Dolayısıyla yıl sonunda yaşayacağımız şeylerin bir fragmanın niteliğinde olacak. Tabi Jüpiter'in koç enerjisi daha eylemsel, daha girişimci bir enerjidir. Bu enerji sizin haritanızın üçüncü evinde etkili olacak. Çok insanla konuşacaksınız. Çevreniz çok genişleyecek. Çok haberleşeceksiniz, çok haber alacaksınız, karar alacaksınız. Zihniniz çok aktif olacak. Belki çok fazla seyahat halinde olacaksınız. Özellikle kısa mesafeli seyahatlerde. Çevrenizin genişleyeceği yakın, çevrenizle alakalı gündemlerin daha çok artacağı. Ve belki araç alımı satımı gibi konularla ilgileneceğiniz bir süreçte bu etkileşimle beraber karşınıza çıkabilir sevgili kovalar. 15 Mayıs tarihinde Güneş-Satürn karesi ve Güneş-Neptün atmışlığı var. Burada evet biraz bizi zorlayacak Güneş-Satürn karesi özellikle ailevi konularda sizin kurallarınız, sizin inançlarınızla çatışan bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Bilhassa otorite konumundaki kişilerle çatışmalar yaşanabilir. Ancak Güneş-Neptün etkileşimiyle ile beraber de baktığımız zaman buna bir çözüm yolu bulunacağını görüyoruz. Yani burada belki maddi bir sorun varsa, maddi bir problem varsa buna hemen bir çözüm gelecek veya yeni bir bakış açısı geliştirilecek. Veyahut burada özellikle egosal çatışmalar varsa hemen bundan sıyrılmanın bir şekilde yolunu bulacağınızı da görüyoruz açıkçası. 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nda tam bir ay tutulması yaşanacak e, sabah saatlerinde ve 25 derece Akrep Burcu'nda meydana gelecek bu tutulma. E, bu tutulmaya baktığımız zaman önemli. Özellikle yükselen dereceniz e, 20 ile 30 derece arasındaysa e, doğrudan etki alacaksınız. Doğrudan bu tutulmadan kare görünüm alacaksınız yükselenize ve alçalan noktanıza. Bu da özellikle... E, Hangi alanda kariyeriniz, geleceğiniz, önünüzdeki süreç, toplum önündeki yerinizle alakalı bir tamamlanma, bir kapanış, bir karar sürecini işaret etmekte. Tabi ay tutulmaları biraz bize duygusal anlamda zorluyor. Çünkü kapsamı genişletilmiş dolunay formatında. 4. ev ve 10. ev tetiklenecek. Burada geleceğinizle alakalı bir karar almak için belki geçmişinizle alakalı bir konuyu artık tamamlayacaksınız. Veya ailenizle alakalı bir Fedakarlık yapmanız gerekeceğinden belki kendi hayallerinizden vazgeçeceksiniz. Yani bununla alakalı artık e, nasıl ilerleyeceğim, aynı anda ikisini yürütemeyeceğim, e, hangisini tercih etmediğim gibi bir kanıya varacağınız e, bir etkileşimden bahsediyoruz. Burada tabi e, sabit yıldızlara baktığımız zaman Agena sabit yıldızı özellikle bu tutulmayla beraber e, başarı vadeden gelişmeleri de tetikliyor. E, aynı zamanda iyi talih, başarı... Ee, ve kariyerinizde yükselmek adına belki de ailenizle alakalı başarı elde etmek adına e, bazı şeyler artık geride bırakmanız gerekecek sevgili Kova Burçları. 18 Mayıs tarihinde Mars Neptün kavuşacak. 24 derece balık burcunda. Bu da özellikle parasal konulardaki hayallerinizin, hedeflerinizin gerçekleşmesi adına doğru eylemlerde bulunabileceğinizi, doğru adımlar atabileceğinizi gösteriyor. 19 Mayıs'ta Güneş Plüto Üçgeni ve 20 Mayıs'ta Merkür Jüpiter Üçgeni var. Burada özellikle... Çok güzel haberler alabilirsiniz, önemli kararlara imza atabilirsiniz, güzel teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sanki yeni bir döngüye giriş yapıyorsunuz sevgili kova burçları ve bu konuda yakın çevrenizin desteğini de arkanıza alıyor gibisiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler Burcu seyri başlayacak. Artık gündeminiz biraz daha keyifli, eğlenceli konulara yöneliyor olacak. Burada ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı gündemlerden, zorlayıcı gündemlerden daha çok eğlenceye, çocuklarınıza, aşk hayatınıza vakit ayıracağınız bir süreç aktif olmaya başlayacak. 23-24 Mayıs günleri çok güzel destekleyici görünümler var. Öncelikle Mars-Polütör arasında, Güneş-Jüpiter arasında, Merkür-Mars arasında ve Venüs-Satürn arasında çok güzel görünümler olduğunu görüyoruz burada kalıcı başlangıçlar gerçekleştirmek kalıcı tekliflere imza atmak geçmişi şifalandırmak güzel bir ilişkiye başlamak güzel fırsatları yakalamak adına bir takım şanslar ve imkanlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor bu özel günleri mutlaka değerlendirmeliyiz 25 Mayıs'ta Mars artık balık burcundaki transitini tamamlayıp Koç burcuna geçecek Mars'ın kendi yönetici olduğu gezegende kendi yönetici olduğu burçta özür diliyorum, bulunması daha iyi bir performans göstereceğini ifade eder. Burada özellikle yakın çevre ilişkileriniz... Eğitim hayatınız, çevresel koşullarınız, biraz daha aksiyon alacağınız şekilde evrilebilir. Daha aktif olabilirsiniz. Daha çok seyahat edebilirsiniz. Trafikte daha çok zaman geçirebilirsiniz. İletişim trafiğinizin arttığını gözlemleyebilirsiniz. Tabi zaman zaman aceleci olmak, agresif olmak gibi enerjileri de aktif edebilir. E, bu konuda temkinli olmak faydalı olacaktır sevgili kovalar. Evet, 26 Mayıs'ta Merkür Pürüto üçgeni e, özellikle içsel anlamda da bazı e, yargılarınızdan artık sıyrılmaya başlıyorsunuz sanki. Ailenizden, belki köklerinizden gelen karmalardan sıyrılmaya başlıyorsunuz ve Bunları da artık fark etmeye başladığınız bir ay olacak Mayıs ayı sizin adınıza. 28 Mayıs'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. Venüs'ün Boğa burcu geçişi özellikle o ailevi hayatınızda yaşamış olduğunuz sıkıntıları telafi etmek, güzelleştirmek, şifalandırmak adına güzel fırsatlar sunuyor olacak ve 30 Mayıs tarihinde bir yeni ayımız var. İkizler burcunun 8 derecesinde. Bu birçok kova burcu için yeni bir aşk olabilir. Bir çocuk haberi olabilir, heyecanlı bir gelişme olabilir, biraz da yaratıcı projeler, yatırımlar, risk aldığınız konularda yeni ve harekete geçiren etkileşimlere açık olacağınız bir süreci ifade ediyor bu yeni ay sevgili kova burçları. Evet Mayıs ayı etkileşimleri bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusazsöylece hesabı veya opikusazsöylece.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.